Ülkemizin dört bir tarafında çıkan veya çıkartılan orman yangınları yüreğimizi dağladık. Geleceğimize bırakacağımız ormanlarımız kül oldu. Müzik Orman Genel Müdürlüğü'nden kurtarma ekiplerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden belediyelerimizin itfaiyelerine, binlerce görevli, on binlerce vatandaş yangınla mücadele ediyor. Bu öyle bir mücadele ki, görevliler şehit oluyor, bir ağacı kurtarmak, bir insanı kurtarmak için herkes seferber oluyor. Zaman zaman gelen ilginç görüntüler, ...sosyal medya üzerinden büyük tartışmalara neden oluyor. İşte onlardan biri Marmaris açıklarında yaşandı. Bir teknenin yanına inen Beriev B-200 amfibik uçağı... ...teknedekilerin panik yaşamasına neden olmuştu. Benzer bir görüntüyle bugün karşılaştım. Bulunduğum yer yangına, Manavgat yangınına çok yakın. Söndürme uçaklarının operasyonunu izlerken Beriev-200 kıyıdan yaklaşık 1 kilometre mesafeye indi. 14 saniye içinde suyunu alıp havalandı. Bu sırada otellerde parasailing olarak adlandırılan teknenin ardından çekilen paraşüt B-200 uçağının iniş kalkış bölgesine çok yakındı. Birinci seferde diyelim ki kaçamadı. Sonraki üç seferde de tekneden çekilen paraşüt iniş kalkış sahasının hep yakınlarında uçtu. Yangın söndürme uçağının dördüncü sortisinden sonra bölgeye iki sahil güvenlik botu geldi. Para seil, botu çevrildi. Muhtemel bir ceza yazıldı. Sevgili izleyiciler, bu uçaklar gösteri yapmak veya sırf canları istediği için buraya inip kalkmıyor. Yangınlarla mücadelede görev yapıyor. Lütfen pilotların, görevlilerin işlerini zorlaştırmayalım. Onların emniyetle uçmaları için yardımcı olalım. Hep birlikte el ele verelim. Biliyorum herkesin morali bozuk keyfi yok ama bu günler geçecek. Yeter ki ders alalım, aynı hataları yapmayalım. Gelecek yılda bu tür videolar hazırlamak zorunda kalmayalım. İnşallah en kısa zamanda söndürürüz ve mutlu sona ulaşırız. Onun için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz.